Arkadaşlar merhaba. Eşitsizliğe girmeden önce servet ve gelir arasındaki farktan bahsetsek iyi olacak diye düşünüyorum. Çünkü insanlar servet ve gelir hakkında konuşurken bu kavramları sık sık birbirine karıştırıyor. Sonra işin içine bir de eşitsizlik giriyor tabi. Tabii ki gelir ve servet birbirini çekiyor. Bir kişinin serveti daha büyükse geliri daha yüksektir veya geliri yüksek olan kişi büyük ihtimalle daha büyük bir servete sahiptir. Ama bu iki kavram eş anlamlı değil. Serveti sahip olduğunuz sermaye veya varlıklar olarak düşünebilirsiniz. O halde sahip olduğunuz sermaye ve varlıkların değerini yazalım. Bunlar sahip olunan sermaye ve varlıklar, gelirse belirli bir sürede ne kadar para kazandığınızın ölçütüdür. Bunu da yazalım. Belli bir sürede kazanılan miktar. Bunlar genelde birbirini çeker ama her zaman değil. Mesela birbirlerine bağlı olarak değişmedikleri bir duruma bakalım. Bir emekliye ele alalım, hayatı boyunca tasarruf edebileceği bir geliri varmış diyelim. Kim olsun bu? Mesela dedeniz olsun. Dedenizin bir serveti var ve bu servet yani dedenizin toplam varlıkları ne kadar olsun? 1 milyon lira olsun. Evet, toplam varlıkları dedenizin 1 milyon lira. Ancak adamcağız artık çalışmıyor, emekli olmuş. Dolayısıyla artık onun geliri 1 milyon liranın getirdiği faizden ibarettir. Bu parayı makul ölçüde güvenli bir yere yatırmış olsun. Ne yapmış? Bu parayla tahvil filan almış. Servetinin mesela net %3'ünü faiz olarak alıyor. Dolayısıyla dedenizin yıllık geliri 30 bin lira. Şimdi de sizi... Ele alalım. Bu da sizsiniz. Belki yeni mezun oldunuz. Belki borçlarınız varlıklarınızdan daha fazla. Belki 20 bin liralık arabaya biniyorsunuz ama 40 bin lira gibi kredi borcunuz var. Servetiniz eksilerde olabilir. Evet, buraya da ne yazalım? Servetiniz eksi 20 bin lira. Ancak ilerleyen zamanlarda eğitiminiz işe yarıyor ve iyi bir işe giriyorsunuz. Artık yılda 80 bin lira kazanıyorsunuz. Bu durumda genç bireyin borçları varlıklarından fazla oldu. Bu durumda ne oluyor? Serveti sıfırın altında oluyor ama geliri yeterince iyi. Henüz emekli olmuş birinin serveti ise çok büyük ama gelir düşük. Burada elbette iki uç örneği tasvir ettim sizlere. İyi para kazanan ama borçları olan bir gençle hayatı boyunca biriktirdiği servetin faiziyle geçinen daha yaşlı birini karşılaştırdım. Tabi özellikle servet büyüdüğünde, bu ikisi arasındaki bağıntı belirgin hale geliyor. Dedenizin hayatı boyunca 1 milyon lira biriktirdiğini söylemiştik, şimdi de diyelim ki 10 milyon biriktirmiş olsun. Evet serveti 10 milyon lira olsun. Bu parayı yine aynı şekilde değerlendiriyor, faiz olarak 10 milyonun yüzde 3'ünü alıyor, yani yılda 300 bin lira kazanıyor. Demek ki servet büyüdüğünde, o servetten, o sermayeden edinilen gelir de artıyor. Öyle bir noktaya kadar artabiliyor ki, servetten gelen gelir, çalışmakla kazanılan geliri aşabiliyor. Bu videoyu yapmaktaki amacım, işte bu farkın altını çizmekte arkadaşlar. İnsanlar eşitsizlikten, dengesizlikten konuşurken bazen toplumun bir kesiminde biriken servetten, bazen de toplumun %1'lik, 10'luk veya 25'lik bölümünü akan milli gelirden söz ediyor. Çoğu zaman para parayı çekiyor tabi ki, ancak bu ikisi arasındaki farkı bilmek oldukça önemli.